Bu üçgenlerden hangileri ABC üçgeni ile benzerdir? Önce benzer üçgen ne anlama geliyordu, onu hatırlayalım. Diyelim ki, üçgenlerimizden bir tanesi bu olsun. Bu dik açılı bir üçgen. Ama anlatacaklarım tüm üçgenler için geçerli. Diğer üçgenimiz de bu olsun. Benzer üçgenlerde birbirine karşılık gelen açılar eşit. Yani bu açı, bununla bu açı, Bununla ve bu açı da bununla aynı. Bu açılar eşit. Bu durumda bu üçgenler benzer. Kenarların birebir aynı olması gerekmiyor. Ama açılar aynı olduğunda, eşit olduğunda bitişik kenarların birbirine oranı aynı oluyor ve bu üçgenlere benzer üçgenler diyoruz. Örneğin bu kenarın uzunluğu 2 ise ve bu kenarın uzunluğu 1 ise uzun kenarın uzunluğunun kısa kenarın uzunluğuna oranı 2. O zaman, bu üçgende de 2 oranı olacak. Örneğin, bu kenarın uzunluğu 3 ise, kısa kenar 1,5 olacak. 3 bölü 1,5 ile 2 bölü 1 aynı şey. Şimdi, seçeneklerdeki üçgenleri inceleyelim. İlk seçenekteki CDE üçgeni. Burada çizelim. Aynı ABC üçgeni gibi, bu da dik açılı bir üçgen. Dik açılı olduğunu nereden biliyorum? CB kenarı tamamen yatay, AB kenarı tamamen dikey. Bu üçgenlerde DE kenarı tamamen yatay ve CE kenarı tamamen dikey. Bu üçgenlerin her ikisinin de hipotenüsünün aynı olduğunu fark edebilirsiniz. Karşılıklı gelen açıların denk olduğunu kanıtlamak istersek biraz geometri kullanmamız gerekecek. Buradaki CE doğru parçasını daha büyük bir dikey çizginin bir bölümüymüş gibi düşünebilirsiniz. Bu çizgi b ile paralel, AB'ye paralel. Bu paralel çizgileri kesen çapraz bir çizgi var. Dolayısıyla burada oluşan açılar eşit olacak. Yani buradaki açı buradaki açıya eşit olacak. Benzer şekilde DE doğru parçası da CB'ye paralel. Mavi çizgiye kesen olarak bakarsanız, bu açı da bununla denk olacak. Yani bu açılar eşittir. Dolayısıyla bu üçgenler benzerdir bu seçeneği doğru olarak işaretleyelim. Geometri bilgilerimizi kullanarak uzun yoldan çözdük ama bunu düşünmenin aslında çok daha kısa bir yolu var. C noktasından A noktasına giderken x'te değişiklik oluyor. Burası x'teki değişiklik. Daha sonra da y'de değişiklik oluyor. Y'deki değişiklik de burası. Dik açılı bir üçgende bu iki kenarın arasındaki oran her zaman aynı olacak. Yani y'deki değişiklik bölü, x'deki değişiklik her zaman sabit olacak. Bu Yunan alfabesindeki delta harfini, delta harfini değişikliği ifade etmek için kullanıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde buradaki çizgiden oluşturulan her üçgenle karşılık gelen kenarların oranları denk olacak ve bunlar benzer üçgenler olacaklar. Bu şekilde düşünmek daha kolay. Şimdi diğer seçeneğe bakalım. D, F, G üçgeni. Bu üçgende ilk üçgenle aynı hipotenüs kullanılmamış. İsterseniz kenarların uzunluklarına bakabiliriz ama benzer üçgenler olmadıkları çok net. Üçüncü seçenek CDG üçgeni. Bu üçgenle çizelim. Bu dik açılı bir üçgen değil. Bu dikey bu da yatay değil. O zaman bu üçgenle benzer değil. Bu iki seçenek yanlış. Bunları çizelim. Son seçenekteki üçgeni inceleyelim. Bu da ADF üçgeni. ADF üçgene dik açılı. DF arasındaki değişiklik D'de -2 ve F'de +3'te olduğuna göre 5 birim. X'teki değişiklik yani buradaki uzunluk 5. Dikey kenarsa Y'deki değişim. Hipotenüsümüz aynı çizgi olduğu için bu iki oran her zaman sabit olacak. Uzun uzun hesaplamaya gerek yok. Aynı hipotenüsten oluşturulan dik açılı üçgenler olduğu için bunlar benzer üçgenler olacak. Yani bu üçgende benzer.